Drusu lügâl Arabiyye li gayr en nâtikîn başlıyoruz. Bugünkü dersimizde 5 dersu 17. dersi işleyeceğiz sevgili izleyenlerim, kardeşlerim, ablalarım, küçüklerim, büyüklerim, yaşıtlarım. Bu dersimizde isim cümlelerini örneklendirdiğini görüyoruz. İsim cümlesi sevgili arkadaşlar Arapçada isimle başlayan ve müpteda ile haberden meydan gelen cümle yapısına verilen isimdir. Arapçada cümleler iki kısma ayrılıyor. Bir cümle fiille başlamış ise ona fiil cümlesi diyoruz. İsimle başlamış ise isim cümlesi diyoruz. Evet. Mesela, Ebvâbül mescidi meftûhatun. Burada da bunu şey yapıyoruz. Eğer arkadaşlar mübdeda müzekkerse haberde müzekker gelir. Mübdeda me'en nesse haberde me'en nes gelir. Bir uyum var. Mübdeda Marife yani belirli olarak geliyor, haber ise nekredir. Nekre yani belirsiz. Daha önce de öğrendiğimiz bir kural var, burada da onu uyguluyoruz. Eğer mükteda cem'i teksir ise, cansız varlık ise haberi müfret müennes gelir. Evet. Ebvab-ül mescidi, mescidin kapıları meftuhatun açıktır. Feteh, yefteh, ifteh. Mesela ifteh ya simsüm ifteh, açıl susam açıl demektir. Açıl susam açıl. Açıl susam açıl, ifteh ya simsüm iftah deyince mağaranın kapısı açılıyor. Değil mi? İftih ya simsum iftih deyince hazinelerin kapıları açılıyor. Evet. Ee, bir de mifteh var. Mifteh anahtar demek. Fatih var. Fatih açan demek. Sultan Mehmed'in, ikinci Sultan Mehmed'in ünvanı İstanbul'u aldıktan sonra Fatih oldu arkadaşlar. Neden? İstanbul'un Konstantiniyeni'nin Konstantiniyen'in kapları açtı. Bir çağ kapatıp çağ açtı. Evet, o yeni çağın açılmasında bizim etkinliğimiz ne oldu? O da incelenmesi ve öğrenilmesi gereken bir şeydir arkadaşlar. Hatasıyla, sevabıyla geçmişimizi öğrenmemiz lazım. Geçmişimize taplanmak değil, geçmişimize küfretmek değil, geçmişimizi tetkik etmek lazım. Mü'min, ecdadıyla övünen değil, ecdadının kendisiyle övündüğü insan tipidir. Çünkü Allah bu kainatı tekamül ettirelim diye yarattı bizi ve kainatı. Tüketelim diye değil, Onaranım, ihya edelim, geliştirelim diye. Heyhat, heyhat. Hepiniz ne alerdir aynı mesele limen, limen bu Leman, bu yeni evlerin Limen kimin? bu buyutu, evler bu evler evlerin bu yeni evlerin bu yeni evlerin bu yeni evlerin bu yeni evlerin o evler şirket müdürüne aittir. Şirket müdürünündür. Li mülkiyet ifade eder. Li beni, benimdir, bana aittir. Li ümmi anneme aittir. Li sadiqi arkadaşıma aittir. Lena bize ait diyoruz. <gülüyor> Lena ennücumu en ennücumu cemiletün en Yıldızlar güzeldir. Bilir misiniz sevgili arkadaşlar, sevgili dostlar, sevgili hanımlar, sevgili küçükler? Yıldızlar niye güzeldir? İnsan oğlunun bulaşık eli oraya ulaşmadığı için güzeldir. Oraya değinince herhalde orası da çirkinleşir sevgili arkadaşlar. Evet. Fil <says och piano> hindi, pardon dördüncü cümle, el cümletü râdîatü He zihid durusu Bizim dersleri anlatıyor, tarif ediyor. He zihid Bu dersler kolaydır. Sehletün cidden sehletün Gerçekten kolay, gerçekten. Evet. Sehletün, bakın, kolaydır dır <güler> Mesela yıldızlar güzeldir Dırdırla bitiyor. Dırdırla arkadaşlar. Evet. Haber dırdırla biter. Fil hindi Hindistan'da lugatun kefiratun. Hindistan'da vardır. Ne vardır? Çok dil vardır Hindistan kıtasında. Yüzlerce dil vardır. Yüzlerce dilin olmasa arkadaşlar zenginliktir. Bölücülük değil zenginliktir. Bakın. Çünkü Allah öyle yaratmış. Hucura suresinde Allah'ımızın, yüce yaratanımızın ifade buyurduğu, yani Arap'ın Arap olmayana, fakirin zengine zenginin fakire, kısanın uzuna uzunun kısaya, esmerin beyaza beyazın siyahı üstünlüğü yoktur. Erkeğin kadına kadına erkeğe üstünlük takvadadır. Takva nedir arkadaşlar? Genelde kitaplarda yanlış anlatılır. Takva Allah korkusu değildir. Takva Allah, Allah gibi bilip kendi kulluğuyla Allah arasındaki konumunu ayarlama ölçüsüdür. Yani o her şeyi yaratansa, her şeye sahip ise, her şeye kadir ise, her şeyi bilen ise... Ve ben de onun karşısındaki konumun belli ise, o konumuma tecavüz etmeme ölçüsüne takva deniyor. Yoksa korku değildir takva. Evet. Eynel kütubul ciddetü, Eynel kütubul ciddetü. Yeni kitaplar nerede? Cevap, hiyefil mektebeti, hiyefil mektebeti. Onlar kitaphanede dir bir mektebe ketebe yektubu uktub katibun mektubun mektebetun, mektebetun kitapların konduyer mefa'lun mef Evet. tilke şu es sururu şu yataklar meksuretun şu yataklar yani daha doğrusu yataklar değil de sediller ya da ranzalar Neymiş bu ranzalar? Kırıktır. Evet. Bu ranzalar, bu karyolalar nedir? Kırık Bazalarla diyebiliriz. Şu andaki deyimle baza. Evet. Es-sa'atü-l-yabaniyetü Japon saat rahi satın. Ucuzdur. Bakın, dur, es saatül yabaniyeti Es-sa'atü El-yabaniyetü nedir? Japonsa. rahi -satün. Ucuzdur. Haber veriyor. Haber. He-hihil-humuru. <gülüyor> Bu eşekler. Tabi bazılarına eşek deyince tabi hakaret olur ama aslında Allah'ın yaratığı bir varlık mekrem hakaret edilmesi gereken değil çünkü Allah onu eşek yaratmış seni insan yaratmış ya seni eşek yaratıp onu insani yaratsaydın hocam ya bu demek ki insanı insan yapan yaratılış şekli değil onun keyfiyetidir keyfiyet yani akıl buluğ girdikten sonra ettikleridir arkadaşlar ettikleridir eşek eşeklini bilir insan da insanlanabilirse insandır nokta el hamir demek humur ve hamir şeklinde gelebiliyor. lil falahi lil falahi çiftçi ayetir çiftçinin dir çiftçinin dir. Evet. Bu eşekler çiftçinin dir, çiftçiye ait. El cümle Ene Eyne kutubukune ya ehavat. Eyne kutubukune ya ehavat. Kız kardeşler, kardeşler ama kız kitaplarını nerede? cevap veriyorlar. Hiye <gülüyor> fil fasli. Hiye fil onlar Onlar sınıftadır. Hiye o kitaplar fil faslı. Niye hiye geldi arkadaşlar? Dedi ki kütüp, cemit eksir, kırık çokluk ve akılsız olduğundan dolayı müfret mühendis geliyor. Evet. Her zi Bunlar benim kitaplarımdır. Ve tilke Kütübü ehti ve tilke kütübü uhti ve bunlar da ve şunlar da kız kardeşimin kitaplarıdır. Kız kardeşimin. Hezihime kâtibu tullabi Hezihime kâtibu tullabi Evet. Hezihime kâtibu tullabi. Bunlar öğrencilerin öğrencilerin sıralardır, masalarıdır, mekâdir. Mektep, bunun mektebetün üzerinde yazı yazılan, kitap konulan masa ya da sıra diyoruz arkadaşlar. Evet. El cümletü selise aşara. Selise de şaria Fî <gülüyor> hâdeş <gülüyor> şâriyâ bu caddede fenâdikum kebiretun fenadihu kebiretun şimdi arkadaşlar bakın kebiretun teminli gelmiş fenadihu tek hareke. bunun sebebi de ileride şey yapılacak anlatılacak ama şimdiden bir not olarak düşeyim eliften sonra iki ve daha çok harfle cemi olan kelimelere biz gayrimusarif diyoruz Gayrimunsariflerde cer ve tenmin kabul etmeyen kelimelerdir. Bakın fenadihu eliften sonra iki harf gelmiş. fundukun fundukanı fenadik, Funduk, otel de mi? Fanadikun oteller de mi? Evet bu caddede büyük oteller vardır yani 5 yıldızlı 6 yıldızlı 7 yıldızlı falan evet 96. sayfayı sevgili arkadaşlar nehe yine yine sayfati es-sadisate ve şimdi bunları da yapalım temarin nu temrinler alıştırmalar Ecib anil esiletil aetiyeti. Ecib. Cevaptır. Anil esiletil aetiyeti gelen sorulara. Gelen sorulara cevaplandır. Ecip Ecib an sualihi. Soruma cevap ver. Ecib an sualihi. Onun sorusuna cevap ver. Ecib an sualil parlamento. An sual esiletil parlamento. Parlamentonun milletvekillerinin sorularına cevap ver. Evet. Eynel kitapları nerede? Eynel nerede? Kitapları Yeni kitaplar nerede? El nerede? Kitapları fil mektebeti nerede? Kitapları nerede? Kitapları nerede? Kitapları nerede? Kitapları el Kitapları nerede? Kitapları nerede? Kitapları Ceza yemiş şikiratlar. Limen <gülüyor> hâzihil buyutul kebiretü Limen hâzihil buyutul kebiretü Bu büyük evler Büyük evler Bu kime aittir? Bu büyük evler kime aittir? Hâzihil buyutul kebiretü li'ammi amcama li'taciri tacire aittir. <gülüyor> أبواب السيارة مفتوحة؟ أبواب السيارة مفتوحة؟ أربنا كابل رأتشبدر؟ نعم أبواب السيارة مفتوحة؟ نعم أبواب السيارة مفتوحة؟ أين أقلام المدرسي؟ أين أقلام المدرسي؟ هو جن كالملارين ''Eklâmul müdârisi fil mihfazati'' ''Eklâmul müdârisi fil madrasati'' ''Eklâmul müdârisi fil seyyâreti'' gibi ''Eynel kilavu'' ''Köpekler nerede?'' Evet, adamın biri bir köye gitmiş sevgili çocuklar arkadaşlar köpekler ona saldırıya geçmiş. Isırmak için peşine koşuyorlar. Yerden bir taş almak istemiş tabi ortalık buz. Taşı yükememiş. Bu nasıl köydür yahu demiş. Köpekleri salı vermişler, taşları bağlamışlar. Dünyamız öyle bir dünya arkadaşlar. Dünyamız böyle bir dünya. Taşlar bağlı. <سؤال> أين الكلابو؟ الكلابو في الحديقة أو في المزرعة. أين الحمير؟ أين الحمير؟ الشكلان أين الحمير عند الفلاحين. الحمير عند الفلاحين. Ayna kutubuki e Meryem. Meryem kitapları nerede? Ayna nerede kutubuki e Meryem? Kitabım. Kutubiy fil ghurfati. Kitaplarım odamda. Kutubiy fil fasl. kitapların sınıfta. Ayna defateru tullabi. Öğrencilerin defterler nerede bakın. Defateru tullabi fil mek Tebeti. De tullabi fil fasli. De tullabi fi mehafizihim. Çantalarında diyoruz. Evet. Eynel fenâdikussagîratu. Eynel fenâdikussagîratu. El fenâdikussagîratu fi tilkeşşâri'i. في تلك الشارع الفنادق الصغيره في تلك الشارع في تلك الشارع شو şu caddede لمن هذه الاقلام liman هذه الاقلام الجديده بو kalemler yeni kalemler bu kime ait diyoruz ki bu الْاَقْلَامُ الْجَد۪يدَةُ لِي هَذِهِ الْاَقْلَامُ الْجَد۪يدَةُ لَكَ هَذِهِ الْاَقْلَامُ الْجَد۪يدَةُ لَنَا diyebiliriz. Ve dersimizi burada noktalayalım. Bir başka videoda buluşmak üzere. Hepiniz esen kalın. Zaten abone olmayı her videoda hatırlatma biraz sıkıcı. Benim için de sıkıcıdır. Bugün itibariyle 189. aboneye ulaştık. Abone olanlar için şükranlarımı arz ediyorum. Yeni arkadaşlar edinmek umuduyla hepiniz sağ kalın, sağlıcakla kalın, hoş kalın.